deprem sonrası bizim de büyük bir yoğunluk gerçekleşti yoğunluğumuzun çoğunluğu deprem sigortası ile ilgili depremden önce vatandaşlarımız deprem sigortasını sadece elektrik, doğalgaz ve su abonelikleri için yaptırırken günde 5-6 tane deprem sigortası yapıyorken bugün bu rakam 70 ila 100 arasında değişkenlik gösteriyor depremden önce sihir elinde 8.277 konuk sigortalıyken bugün bu rakam 19873 rakamlarına ulaşmış durumda. Deprem sigortasının maliyetine gelecek olursak, maliyetlerimiz 280, 480, 850 gibi rakamlar arasında adres ve metrekare göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin şehir merkezi konumundaki bir dairenin, 100 metrekarelik bir dairenin sigorta prim fiyatı 280 lira arası. Sigortalımızın e, Das sigortasından alabileceği ücret ise 370 ile 390 arasında değişkenlik gösterebiliyor. Deprem sigortası ne işe yarar hakkında bilgi verecek olursak, deprem, doğal afet, tsunami, yangın gibi e, doğal afet sonuçları teminat altına alan bir sigorta polisesidir. Gelen vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konu, e, benim evimin sigorta polisi ücreti ne çıkar, bunların teminatları nelerdir, ne gibi ücretler öderim konusunda bilgi almak için gerek telefonlarımıza arıyorlar, gerek ofislerimize geliyorlar, biz de müşterilerimize bilgilerimizi veriyoruz. İki gün içerisinde toplam e, 232 adet deprem sigortası kestik bu şekilde.